Dinze ay vurmuş bana ne Gün doğumu çiçek açmış bana ne Benim acım aşkımdan sana ne İstemiyorum gelme Eline başkası tutmuş bana ne gözlerine yabancı dağmış bana ne Benim acım kimden sana ne İstemiyorum gelme Ölütürüm Geri bende amk de, ben de bitin artık sen hesabını tanrıya ver önüne geri deniz amk ben de bitin artık sen hesabını tanrıya